Bugün 19 Haziran 2021 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Terazi burcundaki ay güne sosyal ve uyumlu enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay kova burcundaki satürnle üçgen, boğa burcundaki uranüsleri sert açı yapacak. Disiplin ve istikrarımız yükselirken kendi bireysellik ve bağımsızlığımız da önceliğimiz olabilir. Kısıtlama ve engellere karşı kendimizi savunmak ve sınırlarımızı belirlemek faydalı olacaktır. Uzun vadeli planlar yapabilir ve bunları uygulama konusunda da kararlı olabiliriz. Öğle saatlerinde terazi burcundaki ay, ikizler burcunda gerileyen merkürle üçgen açı yapacak. Çevremizde olup bir tane daha fazla ilgilenebilir, yarım kalmış işlerimizi tamamlayabiliriz. Daha önceden tanıdığımız bazı kişilerle karşılaşmamız ve onlardan haberler almamız mümkün. Ancak alacağımız yeni haberler ilgimizi çok çekse de bunların doğru olduğundan emin olmalıyız. Akşam ve gece saatlerinde terazi burcundaki ay, yengeç burcundaki venüsle dik açı yapacak. Çevremizden ve yakınlarımızdan duygusal beklentilerimiz güçlenebilir. Ancak bazı memnuniyetsizlikler de oluşabilir. Karşımızdaki kişinin ihtiyaç ve isteklerini dikkate almayı unutmamalıyız. Çevremizdeki kadın figürlerle ilişkilerde de daha özenli olmalıyız. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.